Selamlar arkadaşlar, ben Murat. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Midlay'in devel kuzu oynuyorum. Benim main karakterlerimden bir tanesi. Ee, kazanırsak, silver bilmem kaç alıyoruz, bilmiyorum. Karşımda salon var. Hard kantri yediğim bir maça, bu yüzden video çekmek istedim. Ee, takım kompozisyonlarına bakarsak bakacak olursak, adamlar biraz daha avantajlı gözüküyor bence. Fakat belli olmaz böyle şeyler. Um, ne söyleyebilirim? Ee, arkadaşlar videolara teşekkür ederim. Bu aralar gerçekten e, yorumlar atıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Beğeniler ve yorumlar arttı, izlenmeler arttı, abone sayım arttı. Ee, kanalda özellikle bunlardan bahsettikten sonra bayağı yorum geliyor. Ee, yorumlarda hep olumlu yorumlar geldi. Hiç olumsuz yorum almadım şu ana kadar. Ee, çok teşekkür ederim attığınız yorumlar için. O nere ediyorsunuz beni? Şimdi Talon maçına gelecek olursak, da, da, da, ona gelmeden önce size şu sol altta girdiğim ürünleri göstereyim. Zonya'nın kum saati'nin şu neydi bu? Stop var ya. Onu aldım. Şunu. Çünkü Talon maçlarına karşı olmazsa olmaz item. Zonya çıkmak zorundayım. Yoksa yaşayamam. Karşımda buladığım bir Rexey ve Talon var. Ayrıca rakam var. Bu maçlarda şöyle bir hayatta kalmam çok önemli. Velkoz'a gelecek olursak... Bu yedim be. Ay, Şöyle vuralım. Şunu W ile alacağım. Velkoz'a gelecek olursak arkadaşlar... Velkoz... Kastında tekleyen bir çar. W'sunu böyle sağa sola doğru atarak... <gülüyor> hasar vuruyorsunuz W'sunun güzel tarafı şu ay W'su değil ya pardon Q'su W'su böyle stakeleniyor ikiye kadar maksimum bak şu görüyor musunuz bak her skill attığımda şu minyonların üzerine bir stake ah, vay ya içim gidiyor onlar nasıl kaçar ya Myonlu, baya minyon kaçırdık eşleşmeden de dolayı tabi üzerim atlamak için adam bekliyor Bakayım neyle başlamış. Ben de o benim üzerime atlayacak diye korkuyorum açıkçası. Çünkü bu zorlu bir eşleşme arkadaşlar. Bir kere ölürsem ya da flash'ım giderse bütün oyun boyunca arkada oynamak zorunda kalacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle yaptım. Oraya doğru gidiyorum. vurduk ama Güzel bir burst çıkardım. Çok iyi bir burst çıkardım. Güzel, güzel oynadım orayı. Eğer gelirse onu da keseceğim. Ah be, o küyü tutsaydı ölmüştü o. O sayda tutsaydı ölmüştüm onu. Base atmayacağım. Manamı sadece birazcık idareli kullanacağım şimdi. Orada ben aslında Rexha'ya girseydi Rexha'ya oynayacaktım çünkü adamda double buff vardı. Onun double buffını almak istedim ama adam içeri girmedi. Skillleri onun için bekletiyordum. Orada Vladimir'in direkt üzerine evmememin sebebi oydu. Böyle. alabilirsem alamadım. Olsun. Velcos klasik bir kontrol büyüsü arkadaşlar. Kontrol büyüsü oynarken çok agresif oynamanızın bir mantığı yok. Yani eğer bu tarz hard counter dediğiniz match up'lar olursa kontrol büyücüsü iseniz oyunu geride oynamanız gerek. Şu an benim yaptığım gibi. Hiç riske atmadan. Minyon keserek. Al alamayacağım, aldım. SS'imizi verelim. Büyük ihtimalle bota gitti. Umarım botta ölmezler. SS verdim çünkü. Öldüm bizimki? Öldü galiba. Yetişemeyeceğim ona. Güzel flashladı. Talon'un flash 8. Bakın bu tarz matchaplarda hiç riske girmeyeceksiniz. Şu an adamın flash'ın olmadığını bildiğim için adamın üzerine oynayacağım yalnız ben. Güzel mi? biraz demeye içedi. Şöyle aralardan aynen şu şekilde. Dürtebildiğiniz kadar dürtün. Tamam mı? Ah! O nasıl çarpmaz? Şu an onun bana gelmesi ne gerek yok. Bu adam bezem gitti ya. Bu kadar çok bezek için düşünmemiştim. Ben de o zaman. Botumu alayım hemen. Hemen botu alalım. Lane'e geri dönüyorum. Reksa'yı daha önce görseydim orada base atmayabilirdim bu arada. Hani adamı kesmeyi de deneyebilirdim. Çünkü jungle'ların çoğu hata yapıyor bu bölolarda. Mid lane'de ya da top lane'de minyon almaya çalışırken level avantajını fark... Level avantajı ah be level avantajına çok dikkat etmeyip adamın üzerine yürüyorlar ve ölüyorlar. Hani kendi ıı, takım arkadaşı için hoş olmuyor. Ay iskaller acaba salim keşke. Nerede? O? Nerede o ya? Haa. Bulu almış. Ben bota yetişmeye çalışacağım. Belki free kill alırım diyecektim. Yetişemedim maalesef. Çok iyi hasar vurdum biliyor musun? Base atmak zorunda var. izatma söyleyecek Şöyle ay milyon hareket etti. Neyse Talon iyi milyon kaçırdı orada. Aslında ben orada ward atmaya gidecektim. Göz göre göre gank mi attı oraya? Şaşırtıcı gerçekten. bunu da alırım zaten. Talon ne zaman e, lane'de değilse direkt SS verin çünkü adam hopluyor zıplıyor direkt gidiyor oralara buralara. Bakın eğer bu eşleşmede Talon's Oo, ya. eğer bu eşleşmede Talon sizseniz benim bu adamın beni oynattığı kadar oynatmayın arkadaşlar. Eğer bu kadar oynatırsanız Verkoz'u <gülüyor> eşleşmenizin yararını kullanamıyorsunuz demektir. Ben şu an mesela çok rahat bir şekilde oynuyorum bu. Bu meta benim bu kadar rahat, rahat oynamamam lazım. Ben daha hiçbir samunur kullanmadım. Ve adamı bir kere base'e gönderdim. Bak. Görüyor musunuz? Cana bak adamım. Bir kere daha beze gönderdik. Ne oldu? Otomatik olarak XP'de yöne geçiyorum. Şimdi onu da kaçırmam. Hoş olmadı. Bir gold daha almaya çalışacağım. Eğer olabilirsem. Güzel. Şimdi burada beze gidebilirim. Beni takip et diyor. Bizi görüyordur o ya. Abi Abi ne kaçtık ya <gülüyor> Var ya efsane oynadık efsane Uu. Attığım e var ya efsaneydi şuradan şuraya attığım e zıplayacağını biliyordum çok güzel anladık. Şimdi kaytımız 10 olacak arkadaşlar. Normalde Valkoza direkt 10'a çıkmıyorum. Orada var ya resmen böyle belli bir süre konuşamadım ya. Adam 2 level fark atmışız. Ah, bunu tutsaydı var ya. Ar var ya, onların biri tutsaydı ölmüştü adam burada. Ah be! Güzel ne, güzel. buraya gelebilir. Bir gold da alsam iyi olur benim için ya. Direkt burada base atacağım, tekrar geleceğim. Şunu atayım da şuraya. Güzel şimdi Sonya'nın Sonya'nın itemlarını çıkalım. Ah be. Oğlum yetmedi tamam. Balımı dönmüş olması lazımdı. Şu kilisenin çanları için de özür dilerim arkadaşlar. Arkada kilise var bizim. 7 24 dan, dan dan dan dan dan dan dan vuruyorlar vallahi. Of, oo iyi vurdu. Kritik vurdu bu arada. Ne ne almış? Can can. Röldüler ya. O hadi oğlum. bir tane daha. Güzel. Güzel. Çok iyi. Tamam gerek yok. Ben midten eteceğim şu saatten sonra. Gelirlerse keserim zaten. Bana dönecek rexayı. Rexay'ın ulti attığını görmedim. Ultisi var herhalde. W'nin bir tanesini şöyle kullanacağım. Q'umu çok kötü attım bu arada. Hepsi öldü ya. Bana gelecek kimse olmaz şu an. Şunu çıkacağım. Şu anki yüzde %40 zaten. O yüzden botu bu çıkmayacağım arkadaşlar. Şu an çarp Silver 2 mi? Silver 1 mi? Öyle bir şey bu arada. Bronzdan maalesef çıktım istemsiz bir şekilde. Silver 2 mi 3 mü ya? Hatırlamıyorum ki Silver bir şey ama bilmiyorum ne olduğunu bu arada. <gülüyor> Güzel. Şuraya bir tane ward atayım. Lexa'yı bayağıdır herhalde şuraya gitmiyor. İyi ultimi de geliştirdim. Bir dahakine ultimi Küçülenmiş basacağım. eksi nerede ya? Ha burada. Ekseni de buldum. Salon nerede? Orada mı? Buradan bir tane daha vurur sanki bu. pozisyon düş kaldım şu an. Buradan çıkarmam lazım kendimi. İyi çıkardım. Orada bir anlık hatayla pozisyon düş kaldım ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Oo. Base atacaktım. 1700 goldum vardı. Zon bitmişti. Umarım ölmem burada. Çok fazla vuramıyorum şu an. Hasarım o kadar yok. Normalde Q'n benim 500-600 falan vurması lazım. 197 burada orada. Vladimir. Vladimir acaba bir önce mi çıkmış? Meteora gitti adam. film yok ya. Orada tilt bu arada. Sadece bilerek yaptım. Çünkü oyun çok adaletsiz gidiyor. Adamların bayağı önündeyiz. Da hala sorayım oraya yazıyor. G Gerek yok aslında yazmasına. O kadar önemli bir şey değildi yani. Şu an aslında baronu zorlamamız lazım. Ama zaten öndeyiz. Botton ettirsek de fena olmaz yani. plus mosaic tripud borada Güzel. Hayır. Ah, bir flashladı. Koş yollarına doğru bir Q patlatalım. Biliyorsunuz Q'yu ikinci defa patlattığınızda e, Yarı yolda patlatabiliyorsunuz. İkinci defa bastığınızda. Yani bir defa basıyorsunuz. Ben mesela Verkuz'un Q'sunu Bilerek Mion'u vurdum ki. Öndeki Mion'u alayım diye bu arada. Büyük Mion'u kaçırmadık orada. Ona bir şey atmayacağım. Oyunyalayalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kusura bakmayın. Aa, bugün ilk oyunumdu. O yüzden fazla alışık değilim oynamaya falan. O yüzden fazla konuşamadım fazla anlatamam. Bu videoyu paylaşacağım kanala. Aa, veren hasarları da göstereyim. Tekrar hatırlatayım. Aa, Kanaldaki diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Çok güzel bir Zed videom var. Sandov videosu var. Daha yeni oynadım. Ee, ondan sonra Jungle'da Iron videom var. Çok güzel videolardı. Verilen hasarları da göstereyim. Hemen şurada Sivoriç olmuş ya. Video hoşunuza geliyorsa lütfen beğenip yorum atın arkadaşlar. İyi günler dilerim.